Hepinize bağırma arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar, duyuru videosu niteliğinde ve ayrıyeten arabamda çıkan bir arzayı size paylaşacağım arkadaşlar. Bunu paylaşmamın sebebi arkadaşlar, yani Miranot Megane 2 Yani yıllardır ustaların ve görmediği bir arzaya da denk geldik. Nasıl bir arza diye soracak olursanız, arza arkadaşlar 2 hafta arabayı götürmedi usta kalmadı. Sonunda bir usta buldum ve bu usta gerçekten işinli ehli bir ustaydı. arayımda şöyle bir sıkıntı vardı. Araba rölantide kendi kendine 1200 1300 devirlerde gaz veriyordu. E şimdi diyeceksiniz benzinle de gazla da yapamıyor diyor. Ya. de yapıyordu. Hava hava kaşaya da yoktu. Her yerini kontrol ettiler. Boğaz kelebiği temizlemeydi. Boğaz kelebiğini bile değiştirdiler. Ekus'unu değiştirdiler. Her şeyini değiştirdiler. Araba bir türlü düzelmedi. Ben de en sonunda YouTube'da böyle yabancı kanalları araştırmaya başladım ve Megan 2 benim arabanın aynısından eş değer araba. 1200'de yine aynı şekilde gaz vermeye devam ediyordu. Yorumları okudum arkadaşlar. Yorumlar yabancıydı. Ben de elimden geldiği kadar çevirerek okumaya çalıştım. Burada arkadaşlardan birisi, alternatörün arızalı olabileceğini söyledi Ben şimdi düşünüyorum, diyorum ki yani, hani Gaz veriyor araba kendi kendine Alternatörle ne alakası var diye düşünüyoruz yani Kimsenin aklına gelmiyor bu arızanın bundan arzada, yani herkes motora odaklanıyor ama alternatürden hiç kimsenin haberi yok e, Usta gitmeden önce ben e, bu alternatürde bir konjöktör var arkadaşlar Soketi var, soketini çıkartıyorum, araba kendine geliyor yani gaz vermesi olsun, rurante olsun her şey düzeliyor Ama konjöktürün soketini takınca tekrardan araba kendini çıldırıyor yani Devir 1200'e 1300'e çıkıyor ve yolda giderken inanılmaz derecede atıyor. Yolda giderken gaza basıyorum Vites değiştiriyorum, vites değiştiriyorum ama araba 2000 devire çıkıyor Tekrardan 1200 devire iniyor Yani bu arıza daha önce kimsenin başına gelmemiş yani Öyle dediler bana 2 hafta uğraştılar uğraştılar En sonunda mekatronik ustasına gittim Ve mekatronik ustası da, o, o da gerçekten çok uğraştı Yani ustanın eline kolon sağlık bayağı bir uğraştılar Arabanın voltaj regülatörü olsun, alternatörünü değiştirdiler, ekosuydu, bilmem neydi anlattım zaten. Buusta usta yaptı, her şeyini bu gerçekleştirdi. Sabah 9 gibi gittim ustanın yanına bana dedi yani çözülecek bir şey yok. Enemden geldi kadar çözmeye çalışacağız onu dedi. Burada da ne arabalar yapıldı falan dedi. Yani ilk başta biraz ümitsizdim açıkçası, öyle söyleyeyim size. Daha sonra olan akşam 5.30 bir oldu abi. Hala arabanın derdi gitmedi. İndir kaldır, indir kaldır, indir kaldır. En sonunda alternatörü de değiştirdik ve bu şekilde sorunumuzun çözümünü bulduk. Arabada herhangi bir şey yok şu an. E, gazlemeler olsun, benzinle gitmeler olsun güzel bir şekilde çalışıyor. Yani demek istedim, yani bu videoda size ilham kaynağı olabilir. Yani bir iş kimsenin daha önce başına geldiğini bilmiyorum. Hani büyük ustalar şu ana kadar, yani Mastak'ta bir de sanayide Düşün yani Seren Tepesi'ne de gittim, Mastak'ta da neye gittim. Yani Mastak'ta araba olay oldu gibi bir şey diyebilirim yani. Gitmedi yer kalmadı yani. Ama sorun çözüldü. Allah şükür olsun bu sorundan kurtulduk. Yani böyle bir sıkıntı yaşarsanız hani alternatörün konjektörünü bir şekil bundan olup olmayacağını deneyin. Yani bundan önceki tabii ki arıza sebepleri neler olabilir? Bu rönalti de derler. Ondan sonra bir yerden hava giderler. Ondan sonra ekodal olabilir derler. Yani bir sürü derdi var yani sadece bir tane değil. Yani ben iki hiç ummadık bir yerden çıktı yani alternatör. Yani bu internette araştırsanız mesela rönalti dalgalanması diye yazsınız bile internette bu rönalti dalgalanması ile ilgili yani ABS sensörlerini kontrol edin, yok krank sensörünü kontrol edin, yok ronanti sensörü, yok sıcaklık sensörü, yok termostosunu kontrol edin. Onu kontrol edin, bunu kontrol edin ama bu şekilde alternatör arızası var diye bir şey göstermiyor. Ve ahirette şöyle bir şey var, araba yine şarj etmeye de devam ediyor. Alternatör şarj ediyor, alternatör şarj ettiği halde hani lamba da yakmıyor mesela. Nasıl bir sıkıntıysa ben de anlamadım. Lamba yakmıyor, arızalanması lambası yanmıyor, hiçbir şey yanmıyor. Ama daha sonra alternatörü söktük, hani bakıma geliyorum dedik, kömürleri azalmıştı, belki ondandır dedik. Kömürlerin değiştirdik, yine düzelmedi. Vahiretler alternatörü bakıma verdik. Adamlar dedi, alternatörde bir şey yok. E alternatörü taktık bir daha yerine tekrarlarla hazırlanmaya başladı. ve sonra oradan çıkma bir kavga alternatörü bulduk. Onu denedik. Hiçbir sıkıntı yok. E, daha sonra tekrardan alternatöre gittik. Adam dedi, bize revizyonuna alternatör verin. Bununla eğer zaman kaybetmek istemiyorsanız dedi. Biz de bunu kabul ettik. Çünkü yani, süreç çok uzayacağı için artık hani gına geldi bana artık. Arabadan soğumaya başlamıştım. E, daha sonra böyle bir sıkıntı çözdükleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Eee... Otomotiv, e, Mastak Otosanayi'de e, zaten herkes bilenler biliyor Ben şeyinde bırakırım, yazarım Orada, gensel otomotiv diye geçiyor Ben orada yaptırdım yani, bu sorunu burada çözdüm Başka kimse, yani oralı oral olmadı değil, daha doğrusu cesaret edemediler yani Yapılmayacak bir şey yok yani, bu arabayı orasını sökersin, burasını sökersin, şurasını sökersin Bir şekilde yaparsın ama cesaret bulamadılar, bu adamlar yani bu şekilde yapacağız dediler Ve ayrıca şöyle bir şey de yaptı adamlar, böyle bir da geçti yani bu ekü, e, Benim arabanın 14 16 var bir EQ üzerinde araba adamın üzerinde ekü 1.6'nın eküsü varmış yani 1.6 16 bayfin eküsü varmış bu ekü bile fark ediyor aslında ekünün her şeyi aynı tıpa tıpa aynısı ama 1.6'ya göre uyarlandığı için araba kendi kendine o 6000 devre bir çıktı değiştirince daha sonra adam dedi ki eğer eküdense dedi senin eküyü kopyalayalım şu şekilde bir şeyler yapalım dedi hani düzeltme yapalım yazılımı değiştirelim bir şeyler yapalım dedi hani ben de tam bilmiyorum o adamlar elektrikçi olduğu için daha iyi anlıyor onlar onu yaptı. Yine, yine eküyi değiştirdi. Yine aynısını yaptı. Yine aynı arzayı verdi. Bunu bu şekilde bu yani gide gide süreç uz uzayacak diye çok korktum ama Allah'a şükürler olsun bitti yani bu süreci de böyle atlattık. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ve ayrıyetten duyurur demiştim. E, şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani kanalda artık araba videoları çekmeye çalışacağım elinden geldiği kadar. E, korona virüsünden dolayı. Dışarı çıkma yasakları meydana gelmişti Bundan dolayı uzun zamandır kanalda video atamadım Ve daha önceden de zaten askere gittiğimden dolayı Kanalda bir 9-10 aylık bir açık var arkadaşlar Elimden geldiği kadar sürekli böyle video atmaya çalışıyorum ama Gerçekten video çekmek böyle göründüğü gibi bir kolay bir iş değil arkadaşlar Yani bunun kamera açısı olsun Daha sonradan konuşmalar olsun mesela Yani sizlerle bir şey konuşurken mesela Yani karşımda siz varmış gibi konuşmam gerekiyor Yani kameraya karşı konuşuyorsun ama Siz varmış gibi konuşmak bile yani gerçekten zor olabiliyor ben elimden geldiği kadar bu konularda da kendimi geliştiriyorum. Kamera açıları olsun veya arabanın arızalarıyla ilgili bir şeyler olsun. Elimden gelen kadar paylaşmaya çalışıyorum. E, şu an Allah şükür arabada bir şey yok. E, me, me, arabanın bütün aksamlarını yaptıydım. LPG tankı da değişti arkadaşlar bu arada. Arabayı muayene götüreceğim. Muayene götürürken de böyle güzel bir vlog tarzında bir video çekmeyi düşünüyorum. E, arabada yapılan o kadar çok iş, iş var ki. ya Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani araba yattığı için bence bu sıkıntılar ben yaşadım. E, o kadar süreçten geçtim ki yani iki hafta arabayla ile uğraşıyorum desem yeridir ama yalnız arabanın arzası ile ilgili bir sıkıntı değil yok LPG tanesini değiştir, yok farlarını değiştir, yok arka far kırılmış onu değiştir yani hep böyle bon incik boncuk işte yok egzoz emisyonuna git yok muhaneye git hep böyle bir sıkıntılar yaşadım gerçekten de baya bir mevla harcandı yani ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar ee, yorumlarda da belirtebilirsiniz ve yani bu arıza eğer karşınıza geldiyse Hani sıkıntı yaşamayın diye ben de bu videoyu çektim çünkü gerçekten şu an e, YouTube kanalımda bu ile ilgili hiçbir sıkıntı Hani hiçbir yerde bulacağınızı sanmıyorum gerçekten YouTube'u altını üstüne getirdim Sadece İngilizce bir video buldum İngilizce videodan bularak bu yola çıktım arkadaşlar Türk kanallarında hiç böyle bir video yok arkadaşlar haberiniz olsun Hani eğer böyle bir arızanız varsa çözemedik diye aradan sormanıza gerek yok Bakabileceğiniz yer o konjektör kablosu da olabilir arkadaşlar e, bir diğer biyolarda arkadaşlar bir, bir projelerim var. E, projeler gerçekleştirmeye çalışacağım. Projeler arkadaşlar, e, araba alıp yani toplamak işleri olsun ya da e, Lada Samara ya da o tarz böyle ufak maliyetli bir arabaları toplamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani, Tofaş, tofaştan çok böyle toplamayı düşünmüyorum ama belki istenirse bu arabayı da toplamayı düşünebilirim. E, kendi aracımı toplayacaktım ama e, çok sürekli böyle ufak tefek incik boncuk işleri çıktığı için yani şey yapamadım ya, arabaya fazla şey yapamadık, ilgi gösteremedim e, Şu an arabanın motor mekanik olarak her şeyi çözdüm e, Herhangi bir sıkıntı yok işte biraz kaportada ufak tefek hani çizikler olsun, şeyler olsun bunları yaptıracaktım A kaportayı sokacaktım arabamı Ama bu süreç yine kaldı Yapacağım yapacağım diyorum ama sürekli kalıyor, bir yerden bir aksilik çıkıyor Olsun ama sağlık olsun, bir şekilde yapacağız yani e, Döşemelerin de sıkıntıları bu arada, kozmetik olarak da Tavan döşemem düştü, sarktı. Ben bunu aslında kendim tamir etmeyi düşünüyorum. Ee, bakalım eğer olursa Bu şekilde bir şey yapabilirim. Ee, böyle videolarda Yani böyle videolar alıyorum. Yani böyle bir ufak tefek böyle video Tamir videoları da çekeceğim. Ama bu videoyu bence önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer Yaşayan varsa Çünkü ustalar da ilgilenmek istemiyor böyle konularla. Çünkü Arıza ışığı yakmıyor. lambası da yanmıyor yani. Bundan dolayı sıkıntı çekiyorsun. O yüzden yani arabanızdan sormanıza gerek yok. Bu soketi de çekip deneyin. Eğer düzelirse araçta herhangi bir sıkıntı yok. Sadece alternatörün azalıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Alternatörün üzerindeki voltaj regülatörünü değiştirmeye de kalkmayın. Biz bunu da yaptık. Voltaj regülatörünü değiştirdik. Yine düzelmedi. Bu sefer akü lambası yanmaya başladı. Yani çok enteresan bir durum. Milletin aküsünün konjöktörünü takarsın. O alternatörün üzerindeki konjöktörü takarsın. Akü lambası söner. Bizde tam tersi. konjektörü söküyor. Akü lambası sönüyor. Konjöktörü takıyorsun. Konjöktör, pardon, konjöktörü... Takıyorsun aynen konjöktür takıyorsun akü lambası yanıyor, konjöktür sökün, akü lambası sönüyor, normalde tam olması lazım niye çünkü konjöktür söktüğü zaman sinyal gitmeyince ne olacak akü lambasını yakması lazım Yani bu gerçekten Fransız arabalarında gerçekten enteresan durumlar yaşayabiliyorsunuz e, Şöyle durumlarda var arkadaşlar elinizden geldiği kadar Megane 2 aracınız var ise arabaya elinizden geldiği kadar bak mutlaka diyorum ki yaz sahne kesinlikle motora takmayın arkadaşlar Yağ sanayide Megan'da gerçekten sıkıntılar yaşayabilirsin Belki Kangoda olsun ya da Kılıya'da olsun belki yaşamazsın ama Megan 2'de enteresan bir durumlar olabilir yani O yüzden dikkat edin yani. Çünkü başımıza oradayken ben başımıza şöyle bir olay da geldi Bunu da belirteyim Araca sensörünü değiştiriyorlar Araç düzeliyor Daha sonradan Yan sanayide bir ürün takıyorlar yine düz bozuluyor Daha sonra orijinal ürün taktılar yine çalışmadı Enteresan durumlar gerçekten olabilir yani bu arabacılık arkadaşlar Yani size demek istediğim yani arabanızdan soğumayın, elinden geldiği kadar güzel bir usta bulmaya çalışın ve bu şekilde sorunlarınızı çözmeye odaklanın Ben şu an arabadan soğumuştum, dedim ki satacağım, satacağım dedim Arabayı satmaktan şu an gibi bir şey yani Şu an hiçbir sıkıntıım yok çünkü arabayı masraf ettim, satmak istemiyorum Araba piyasası da şu an bildiğiniz üzere inişli çıkışlı Ben avatmıyorum. bir an önce arabayı 50 milyara diyorum, zor satarım diyordum Şimdi arabaya 60 bin diyorlar, 55 milyar diyorlar Yani gerçekten çok piyasa oynuyor yani ne oldu belli değil şu an, o yüzden arabayı satsam mı satmasam mı diye iki arada bir derde kalıyorum yani Çünkü ee, dövizler yükseliyor, dövizler yükselmesi arkadaşlar Biliyorsunuz ki her şey döviz üzerimden yapılıyor yani bütün iş, işler, yani dolar, euro, altın arttığı zaman bütün işleri etkiliyor Yani bu sadece araba sektöründe değil yani Örnek verelim mesela ben bir kamera almaya kalktım mesela Şu an ee, ben web kameram, Logik C922 Mesela bu kamera arkadaşlar abartmıyorum ki sene önce 600 ise, 500 ise bu kamera şu an 1500 lira, 2000 lira yani yani demek istediğim sadece Bir yerden patlak vermiyor Bu döviz oranları bütün her piyasaya etkilediği için Hani Sıkıntılar olabiliyor yani konuyu da fazla dağıtmak istemiyorum Dediğim gibi arkadaşlar e, Araba videoları denmeye devam edecek Bu video onun başlangıç noktası olsun Ve bu şekilde Kanalımızı da büyüteceğiz arkadaşlar Allah'ın izniyle Kanalı destek çıkmak için abone olmanız yeterli arkadaşlar Başka bir şey yapmanıza gerek yok e, Bildirimleri açın, beğeni yapın ve bu şekilde Videolarımız en üst planlara çıksın. Ama bu videonun özellikle çıkmasını çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu arızayı başka arkadaşlar da yaşamıştır belki. Arabasını satmak zorunda bile kalmıştı belki. O yüzden bu videoyu bence dinlemeleri gerekiyor arkadaşlar. Megan 2 sahibi olan kişilerin. kalın arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere.